Allah'ım koyma Elimde M4 marka Bedelde ödedik sorma Boşuna kafa yorma ba ba ba ba ba. Elimde M4 marka Bedelde ödedik sorma Boşuna kafa yorma Dedi bize abiye saygı Olamazsın bize kaygı Ekmek baba size kaydı Derdiniz aslanı baydı Genk baba genk baba genk Sekkeke sekke sek. Sek de kanka karıya şifba Salla kışını idonunu yorat Oka bastın, elleri kiritli siki doka battı İki dede sümit, götünüz kalktı Ağlama köpek, kıvanız kalktı Ammaklam duramazsınlar, agalar çatlak Kulumuz kalma, yılanı sal kankam Üske yılanı sal kardeş. Aksalet, akar kanımızdan üfazet Yanlarım tanrım, ıslahet Yangın ortam tek, atlanmaz bize Yine düştüm, f**k Dönde arkana bak, düştüm çukur kal Yeteri kadar Üstümüzde maske, kafamızda kasvet Yaptığımız kasvet, attığımız basket Sağladım Kullattığımız ceset, topladığımız asat Ağzap üst, terk esat verecek zeytat Dinlersin ezan, gelecek bazan, gelecek fayda İçersin çaydan, geçersin goydan, sana bir bim koysa Bu kadar dert asa, sorma kırka bozuk hasa. Her şeyi reddettim kafam nasılsa Biliyorum kafamda takçama Bu kadar sıkıntı içinde kalır mı kafada saks Siktir ettim şimdi paraları saç. Kırırsa aslam, handikapla sonra gidip kanka. Düşmana düşmana dir, düşmanın düşmana düşmanı dostumdu. Bakın gülüyoruz. on üstünde dos kondu. Yaptınız her şey istedi elimden olmazca.